Geçmiş. Onun büyük Bir dakika Osman amca. Tamam doğum tarihine başlayalım Osman amcacığım. Şimdi doğum tarihi dedim ya, küçük yazılmışım ben biraz, iki yaş, 41'li. Onu mu söyleyeyim yoksa Fark etmez. Ama. Nüfusta neyse söyle. He. Fark etmez yaşını da. Ben 1941 doğumlu Çaldaylar Köyü'nden Osman Varol. Çocuk yaşta Çocukluğumdan bu yana Yaşadıklarımı Ufak bir gözden geçirerek Anlatmaya uğraşacağım Elimden geldiği kadar Malum ki O zamanlar Okula girdik Okuldan çıktık Daha okulu bitirir bitirmez Bitmeden bir sene önce Rahmetli babam vefat etti. Bazı amaçlar vardı. Onlara ulaşılamadı tabii. Bu şey karşısında aradan bir zaman geçti. Abim vardı askere gitti. Bu askere gitti, gittiğinde malum ki evin idaresi bana kaldı. Nedir idaremiz? Reşberlik. Bunu idare edebilmek için ben o küçük yaşımda bugün bir o yaştaki bir çocuğa dört koyunu öngüne gatsan kaybeder gelir. Ben dört öküz ile çiftçilik yaptım. O günleri öyle yaşadık ve Askerlik çağına geldik, askere gittik, askerde vatanı görevimizi yaptık, Sivas'a gittim önce, oradan Sarıgamış'a gittim, orada bitirdik, geldik, geldim, burada bir sene durdum, Almanya'da o vakit yenice meydana gelmiş. Şimdi köyümüze bir araba geldi. Bütün köyün eli silah tutanı e, Almanya'ya yazılmak için gidecek. Ben de ayaklandım. Rahmetli annem oğlum süzdüğümü helal etmem. Gitme. E, bunu kıramadık. Atadır. Yalnız biz gizli bir Yol seçtik. O zaman için tam şey değildi, sıkılık yoktu. Abim gitti. Ben gidemedim denizde, gidemiyorum. Çünkü annem sezecek, seçecek. Abim gitti. Kendisi hasta olduğu için, hani dedim ya, şeyden hasta geldi askerden saati. Beni yazdırdı geldi. Şimdi Hakkı bazı lütufları vardır insanlara. O otobüsle gelip de yazılamayan kişiler, yazılıp gelen kişiler hayli bir zaman gidemediler. Ama ben altı e, ay sonra Almanya çıktı. Yani atıya hizmet, saygı. Neyse. Ee, dedi ki bir gün annem bana, oğlum dedi sana mani oldum ben ya, bizim Deyzoğullar falan gitti, para, mektubun içine para falan koy verdiler Onları görmüş, bak dedi Niyazgil şöyle diye, gideceksen sen de git almayı Tamam ana gideyim Yalnız, ben kaydım yapıldı. <gülüyor> ben yoklamaya gittim sözde, baktım yok ardından şey çıktı geldi davetiye. Ve öylece Almanya'ya gittim. Bazı zorlukları aşarak bir şeyler çevirdik, yaptık, çattık. Ama amacımıza ulaşamadık. Bazı hainler yerine düştük. Neyse oralarına gerek yok. Ve 14 sene falan kaldım ben Almanya'da. <gülüyor> Evli miydiniz bu arada? Evliydim. Ayşe teyzemle. Evliydim. Askere gitmeden evlendim. İki çocuk mu vardı? Askere gitmeden evlendim. Askere gitmeden bir çocuk vardı. Askerden geldim. İkinci kız oldu. Almanya'ya gittim iki çocuk varken. Oğlanlardı. Ben oradayken oldum. Ayşe teyzem de buralı? Amca O, Orada görüp evlendin. Amca çocukları, akraba. Tabii. Büyükler mi vesile oldu Osman tabii, amca? Tabi tabi muhakkak muhakkak neyse işte 14 dört sene falan orada kaldık oradan geldik burada yeniden hayat mücadelesine başladık oradan motor falan getirdim bir şeyler yaptık uğraştık o gün bugün yaşamımızı sürdürüyoruz. Yaşam sürdürme için bu köy yerinde durduğun müddetçe Malla maşatla yani inekle danıyla uğraşmak zorundasın Onları yaptık Onlarla halen daha mücadelem de var Daha 2-3 tane ineğim var Onlarla mücadele ediyoruz Yaşam şartlarımız böyle geçti Diyeceklerim bu kadar. Varsa da bir şeyler. Eskiden çok kıtlık varmış Osman kıtlık, amcacığım. Ama şimdi bol ama kıymet yok. Kıtlık, kıtlık dedim ya, o benim çocukluk devremde. O çocukluk devremde yaşadık onları biz. O çocukluk devremde yaşadık. Bir söylemesi ayakkabımız yoktu. Rahmetli babam beni 7 yaşındayken ayakkabı almaya götürdü. <gülüyor> Orada bir kötü müeyyidirdi. Eve geleceğe de altı parçalandı. <gülüyor> Yayan gidik Belen çala da o taşın gayanın kayanın içinde. O şekildeydi yani. Çocukluk zelil. O zaman için her şey yoksa elektrik yok. Su yok, masruf da yok ama o masrufsuz hayatı yaşamak zor. Masrufsuz hayatı yaşamak da zor o şekilde ama mecbursun zamanın cilvesine uymaya o şekilde yaşamımız gitti yani. Şu anda da devam ediyorsunuz inek, bağ Var, var. <gülüyor> İnek de var İki dilim kadar bağımız var işte Onunla uğraşıyoruz Başka bir Alternatifimiz yok Bu memleket Malum şu anda Kazanç olarak Pancar Ayçiçeği Üzerinde uğraşmakta Ama biz gençliğimizde yaptık onları şu anda birkaç senelerden bu yana onlardan elimizi çektik. Onlarla bir işimiz yok, alakamız yok. Ve böylece işte hayatımızı sürdürmeye, mücadeleye devam ediyoruz. Çoluk çocuk dersen herkes kendi halinde. Birisi oğlunun Belçika'da. Kızın birisi Denizli'de bey öğretmen. Orada yaşamakta. Birisi burada aynı benim gibi o da mal şeysinde uğraşıyor. Durumlar böyle bizim. Ben başka ne diyeyim diyecek. Hacıya gidip geldiniz mi Osman amcacığım? Hacıya Allah'ın izniyle iki defa gittik. 94'te büyük haç yaptım. 2010'da Ömrü'ye gittik. Ayşe teyze de götürüyor? Beraber, beraber. ikimiz de aynı şekilde. Kesinlikle. Çünkü, çünkü sayacan ayağı üçü bir yanıyor. Aynı çatı altında, aynı haklara sahibiz. Birimiz gidip de birimiz kalması olmaz. O şartlarla beraber gittik, beraber geldik. Durumlar böyle kızım. Diyecek bir şey varsa soracağınız bir şey varsa sorun cevaplayayım. Başlayalım Ayşe. 76 yaşındayım diye baş başla Ayşe işte teyzeciğim. 76 yaşındayım oğlum. Bu hale geldik. Çalışa çalışa çalışa her işleri dertciydi. Dayın Almanya gitti. Koysun gergerden gelecekti de ben kurturu becektim. Bir yolda benim haberim yok ki gitmiş yazdırmışlar. Hadi bakalım bir sene sonra da eskere gitti. Şey, Almanya'ya gitti. 18 sene orada durdu. 4 çocuk. Ee, sorun oldu. Çok gücüm gördü benim kusura. Adın ne? Kaç yaşında evlendin Ayşe teyzem? Kaç yaşındaydın? 18-17 mi böyle bir şeydi bir şeyler duyduk. Nasıl evlendin Osman amcamla? Düğününüz oldu mu? Yetmedi, etmedik. Etmedik. Düğün mü? Evvel böyle düğün mü oluyordu? Ee, kendini e, isteyip evlenir bir şey etmiyorken şimdi kaçtıktan geldi. Bu ayıp geliyordu ona. Kaçtınız mı? Evet ya. Diyordu ya. Olmadı. Düğün mühim olmadı. Fakirlik zaten. Bir şey yok. İşte böyle geçirdik. Neydi? Annen çok sevdiği için mi Osman amcamlar? Hı hı. E kaynamda anacım tabi babam gevebimle kaynam getirmiş o dede köyden. O getirince onlar hiç hikâti bizcez birbirlerine aylık yapmadı. Bu burnumda benim burada anacım. Çamaşırı yıkayı yemeye gelmiş Zaten mahalle şu gözel diye şöyle alıkaça alıkaça alıkaçarlarmış Mahalle. Buraya gelmiş burnumuza gökboncuk gibi yara çıkmış. Babam da eskerde. Bunun babasını gittik. Eşeklere bindik de Ta orta küve. O adam kocası dedi ki bunun dedi burnunu çok yakma direniyor kalsın diye ana ana iki üç ilen kanaktı o işi yakaklar burnumdan hadi bak iki buçuk yaşındaydım e, evleri gözümün önünden gitme böyle evlerin önü merdivenin şeyli parmaklı hala daha gözümün önünden gitmiyor dedi ki bana Şi dedi kızımı dedi zannet onlarda da ne bir çıkarıyor havla çıkarıyor ne varsa onlar çıkarıyorlar bana doldur bunu dedi yolda gider ki ev önce gider ondan 45 gün periz vermiş beni hasır ç bu diğer bu bugasını buluyormişin orada bak iki buçuk yaşındaki çocuk 45 gün o böcüğü tenezzülü aklıma geliyor, çıkarmış atmışım. Ana, ana kızım dedi, zehir mi hemen yalnız seni zehirleyecek? Niye çıkarıyorsun dedi beni. E çıkardım attım gari. 45 gün peyrus yaptım ben. Hiç dostu yemeden, içmeden iki buçuk yaşında, ne yapacaksın Ne yapacak? Böyle olduk. Bunu babam o olmasa, tazlik, taslayıca şeysi, hala da arzayına diyorum. Allah'a satan gideceğim, ben diyorum. Kızı gideyim dedi ama kafama koydum. Bak bir gün gün, gün olsun gideceğim. Öyle içimden şey diyorum kızım. Kaç çocuğun var Ayşe teyzem? Dört, iki kızık oğlan. Oğlanlar küçük, kızlar büyük. Ne yapacağım başına gelen hepsini çekiyorum. Eskileri gitti bu, ne yapacağım? çocuğa? Kaynanın kocası yok, benimki yok. Kayınım hasta oldu, Bir hastalığından. Ne o be anacı? Ne oldu? Ameliyat oldu geldi, şeyledi. O çalışamıyor, Ertim hasta oldu çalışamıyor. Onlar yatıyor, ben işliyorum her yere. Her sana Her bakıyor. Her bana bakıyor. Bunca az askerden geldi, büyük kızı. Anlat diye, şurada bir kazanım vardı. Onda komşularım da vardı. Onun arkasından çok keravran köprüsüne kadar arkamdan gelmiş. Ana diye bağıra bağıra. Ülke bana şey. Onu araba motoru şey... E, bir öküz arabasının üstüne öngörünle minderi de öyle gider geldik. İmkanı yok evde, zapt edemezdim. Yavrum gel. Ne yapacaksın, her şey geliyor başına. Bu yatı oraya gitti. On sekiz sene orada durdu. Bu mallar, kıyama, tabana kaldı. Geldi, on beş, yirmi koyun aldı. İnek tane var kana, dört çocuk var kana ondan onunla işledim lan. Çalışmayla Hala devam ediyor. Hala ediyorsun. devam ediyor anam. Ne, ne yapacak? can? dönmüş. Lyon işte o anlattım. Onun benim bir şeylerimi al. Onu onardım ona verdin anam. Düdük. Allah iznindense inşallah benim de size yeter. Çok çektim anne. Ah, ne yapalım? Hacıya da gitmişsiniz Ayşe teyzecim. Gittik anam, gittik. Giderdik el ele yapışırdık orada. Bize gülüşürlerdi. Şuna bak, şuna derlerdi. Delganlı, delganlı olan gibi, delganlı kız gibi gidiyorlar bunlar derdi. Biz niye gitmiyoruz derlerdi. Yine işte 5 sene oldu mu? Ne bile. Yine öyle derlerdi. Yine ikimiz bir gittik. İkimiz bir böyle, ikimiz el bir ele. Gider. He böyle gider böyle gelirsin. Çok seviyormuş Osman amcamı. <gülüyor> ne kadar, ikimiz hiç şey etmiyoruz. Göre gideriz, bayıra gideriz, ikimiz gideriz. Pazara gideriz, ikimiz gideriz. Ana o gün bir oluyorduk kızda. Hiç böyle su, suyu koymuyordum ben. Su doldurup da koydum. Üyüksü geldi mi elini açık döküyorsan, açılıveri. Uykuluymuş bu. Ana! Aşağı sıyordum bayırın çıkınca kadar. Araba öyle bir yan, yan, devriliyor. ''Öyle sen ne yapıyorsun?'' dedim. ''Tışıyor ''Ne? Ne yapıyorsun?'' dedim. Aklı başına gelirdi. Arabayı Osman mı kullanıyor? He, uyumuş. Amcan kullanıyor. Hemen bu yana çevirdi. Bu yolda o yana gidiyor. ''Öyle sen nereye gidiyorsun?'' gelin? Yine yola düzeltti. Düzeltti gari. Allah sakladı kızım. ''Ne yapacaksın?'' Hı. Bir tane başına hepsi geliyor. Ameliyat olmuş Osman amcam. O da oldu, ben de oldum. 18 sekizlik bu karnım, Buradan böyle kesildi. Ben de oldum. Şimdi iyisiniz Allah'a şimdi işte bu yolda bu diziler tutmuyorlar. E çalışır, çalışır, çalışır, çalışır, ne olacak? Bu evin, bu evin kerbicini bu kara fakirler kesti. Hep elimizden geçti. Tek arabayla Kestiğiniz yerden getirdik. Araba da yok o zaman. Ne? Yok yok bir şey yok. yok. İşte öyle. Ne yapacağım? Oldu. Şimdi evet. nasıl geçiyor zamanınız Osman amcamla? Nasıl geçiyor? İşte öyle birbirimizi kolluyor kolluyor. Kolluyor kolluyor. Geçiyoruz. <gülüyor> Pazara gittik buna diyorlar. Sen delikanlı gibi oldun gal diyorlar. Hiç kocamamışsın diyorlar. Senin sayende. <gülüyor> Ne ne nasıl bakan ya? Günde üç öğünde ödedin yer. yir. Yardım eder mi sana? Ne? Yemekte yapmada yardım ha. eder mi Osman ne? amca? Onlara gitmez. Hep kendim eder. Eder. Hiç üşenmem kızım. Bir işe üşenmen, ne yapacak? Biz diye işte. Allah sağlık olsun. Yani mesela şu emekli olsam. Malları kaldır kızım gal. usandım ya. Uşan. Mezermem gireceğiniz yan bazı oluyor. Ne yapacağım? Hadi oğlum. Tamam yetiyeceksin gal. Hadi.